Sevgili Eymüş Sabi Kubuş. Sevgili Mustafa Hoca <gülüyor> Ne haber nasılsın? Şahaneyiz valla sizleri sormalı. Gayet gayet iyiyiz teşekkür ediyorum. Ee, kış ayının güzide çayı ıhlamur konuşacakmışız bugün. Evet bugün ıhlamur konuşacağız. Ihlamur normalde ormanın içerisinde, yaban ortamda da olabilen bir ağaç tipi. Yani sadece bir yetiştirme ya da destekleme gerekmiyor. Kendisi de kendiliğinden var olabilen bir tip. Ihlamur'u tip olarak nasıl tanırız? Genel olarak nasıl giyinir? Nasıl, <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir tipi vardır? Ihlamur ağacı muhtemelen bizim sosyal hayatımızda çok yer aldığını biliyoruz. Herkes üç aşağı beş yukarı ıhlamur biliyor. Ama genellikle aktarlarda veya ıhlamur çayı satan yerlerde yaprak halini veya meyve halini tanıyoruz, ağaç halini tanıyanlar vardır. Ama genellikle onu tanıyoruz. Ihlamur ağacı oldukça büyük ve çok yer kaplayan böyle devasa bir ağaçtır. Dünya çapında ortalama 30 kadar türü var. Tilia diyoruz bilimsel adıyla. Genellikle de Malvesea diye bir familyaya ait. Bu familyanın komik gelen bir isim var. Ebegümecigiller diyoruz. Bu Ebegümecigiller familyasından güzide bir arkadaşımız tilia. Özellikle Kuzey Yarımküre'de subtropik ve tropik alanlarda yaşayan boyu, yaklaşık 40 metreye kadar uzayan, yaprak döken ve özellikle çay olarak kullandığımız meyvelerinin çok böyle bariz bir şekilde ortada gözüktüğü bir bakışta tanıyacağımız çok güzel bir ağaçtır kendisi. Her zaman meyvesi oluyor mu? Yok, her zaman meyvesi Ona niye oluyor. meyve diyoruz? O daha çok bir yaprak gibi gözüküyor. Yaprak ya da böyle tohum gibi, hani o çay olarak yaptığımız şeyler. O bir meyve mi aslında? Meyve tanım olarak çiçeklenme döneminde polenle, ovaryum, bir araya geldiği zaman tohum oluşturur. Bu tohumun etrafını saran, kimi canlılarda besleyici doku, kimi canlılarda daha sert veya zehirli olabilen, türleri çok fazla olan, şekli, şekil böyle çok fazla olan bir yapıdır meyve. Tohumu koruyan ve etrafında diğer canlılara bu tohumun dağıtılması için, bir yerden bir yere götürülmesi için rüşvet olarak verilen besin miktarının besinlerin toplandığı bir yapıdır. Örnek vermek gerekirse kültürel atamalarımızdan farklı olarak mesela domates bir meyvedir. Patlıcan bir meyvedir. İşte kabak bir meyvedir. Elma bir meyvedir. Çünkü içinde bir tohum vardır ve etrafında da bizim kullanımımızdan dolayı çok yaygınlaşmış olmasıyla beraber bir besin dokusu oluşturur. Bu besin dokusu tohumun kendisine bir faydası yoktur. Ağacın kendisine de bir faydası yoktur. Sadece başka canlılar bundan beslenip Beyvinin içindeki tohumu bir yerden bir yere taşımasını sağ O yüzden ıhlamurda da ortaya çıkan ve bizim yapraklarıyla beraber kaynattığımız çiçeğin artık dökülüp son hali içinde tohumun da etrafındaki besin dokusunun oluştuğu kısmı biz meyve diyoruz. Demlerken de ikisini birden kullanarak anlıyoruz. Tamam. Tarihsel olarak biz insanlar olarak ne zamandır ıhlamur çayı içiyoruz? Biliyor musun? Çok eski, çok eski. Özellikle sağaltıcı ve hoş kokusu yüzünden. Evet, ıhlamur ağacı genel olarak da hoş kokusu. Çok güzel kokar. Tabii bunun o gün nasıl olduğunu bilmek mümkün değil ama Geçmişe dönüp baktığımız zaman ilkel toplumlarda artık yerleşik hayata geçip de tarım toplumu olduğu dönemlerde şunu gözlemliyoruz. Ihlamur ağacı veya ona benzer böyle hoş kokulu ıtırlı meyvesi olan ağaçlar köylerin merkezinde oluyor. Doğal olarak orada oluşmuş veya daha sonradan öğrenildikçe dikilmiş bir ıhlamur ağacı veya bir çınar ağacı, o da öyledir. merkezde olur. insan yerleşimi genellikle bunun etrafına Toplanır. Onu merkeze alırlar. Çünkü hoş kokuludur, Gölge toleransı yüksektir ve aynı zamanda da gölge yapar. İnsanlar bunların altında toplanıp Birlikler oluşturmuyor, tartışma ortamları oluşturmuyor. Muhtemelen heybetli yaşmış. de bir ağaç olduğu Tabii. için kolay işaretlenebilir bir şey. İşte 40 metreye kadar, 50 metreye kadar büyüyor. Çok uzun yaşıyor. Avrupa kayıtlarında 2000 yıl, 2000 yaşını aşmış ıhlamur ağaçları görünebiliyor. Bizde de var. Bunun üzerine çalışan arkadaşlarımız da olmuş zamanında. 500 ila 1000 yaşlı yaşında olan ıhlamur rağaçları tespit edilmiş oldukça da kadim ve yaşlı ve genellikle de insan yerleşimlerinin eski insan yerleşimlerinin merkezine koymuşlar onun etrafında toplanmışlar şey bana hep tuhaf geliyor bu arada ya da değişik geliyor işlerken ilk defa bunu denemek yani bunu işte sıcak suya koymak <gülüyor> hani onu keşfetmek ya yani çok uzun zamana yaygın çok kabaca mantığını anlıyorum ama yine de hani bir sürü spesifik bitkinin bu yenir la falan diye hani bir, bir, birinin bir akıl yürütmüş olması ya da bir koşul oluşturması gerekiyor. <gülüyor> Ihlamur bu görece olarak kolay çünkü ıhlamur hoş kokulu da aynı zamanda. Ya da ağaç dışarıdan güzel kokuyor. Ihlamur yani kokusu hoş bir koku. Muhtemelen güzel koktuğu için yeniyordur da diye bir şey verebiliriz. Ben muhtemelen şimdi bu iki yönde incelenebilir. Eğer bir ağaç meyve veren veya bir ürün veren ağaç iki türlü bunu yapabiliyor. Bir, kendini korumak için. Mesela çam ağaçlarını örnek veriyorum. Reçine ve balzan salgılar. Bu başka bir canlının ilgisini çekmek için değildir. Kendisini korumak içindir. Parazit böceklerin gelmesini engeller. Eğer bir doku hasarı oluştuysa onun üzerine izole ederek iyileşmesini hızlandırır. Ağaç kendi salgısıyla, kendi sağlatma yöntemine bulmalar. Bir de bunun Biraz önce de söylediğimiz gibi opozite, karşılığı, başka canlıların onun devamlılığına, sürdürülebilirliğine katkısını sağlamak için benim tırnak içinde söyleyeyim rüşvet olarak üretiyor. Biz insan kültürü hatta bütün canlılarda bunun hangisinin hangi amaçta olduğunu deneme yanılma yoluyla öğrenmişiz. Yani meyveler lezzetlidir, hayatımı idame ettirmemi sağlar ama aynı zamanda o bitkinin tohumunu da yayılmasını sağlar. Bütün canlılarda var bu muhtemelen de deneme yanılma yoluyla oluşmuş Yani patlıcanın yeneceğini keşfetmek bir sıkıntı ya güzel kokmaz. Cismi güzel eşit <gülüyor> Aslında çiğ tadı nikotinli bir tattır falan tamam. böyle hani bir şey bir tattır. Ama patlıcanını kültüre katmak için yani hani harbiden bir manyağın bu konuyla uğraşmış olması lazım yani. Ya uğraşıyorlar. Mesela domates bizim kültürümüze çok sonradan gelen bir şeydir. Amerikan. Amerika. Patates de öyle bu arada öyleymiş. Domates normalde bir çöl bitkisidir. Ve içinde bulundurduğu... Kimyasal yapılar çölün sıcağında bitkinin veya tohumun zarar görmemesi için antifriz özelliği veya işte sıcaktan korunma özelliği sağlar. E bunu ilk defa deneyen, mecbur kalan veya o, bu şekli fena değilmiş bir tadına bakayım tavşan da yiyor bana da bir şey olmaz gibi çıkarımlarla yapanlar şunu keşfetmişler. Çöl sıcaklığında domates yediğin zaman serinliyorsun, ölmüyorsun. Miden de bulanmıyor. O güzel. Mesela Anadolu topraklarına domates geldiğinde çok uzunca bir süre kızarmış domates bizde zehirli sayıldığı için hani dikkat çekiyor şey var. Alarm durum var. Sadece yeşilken tüketilmiş. Sonradan aa bu kızarınca da yeniyormuşa dönmüş olay. Hani Bu hep deneme yanılma yöntemiyle kültürel birikimle hayatımıza giren şeyler. Tabii doğadaki halinden de çok değiştirmişiz seçilimle. Patlıcanın doğadaki hali hiç yüzüne bakmayacağım bir şey. İşte ta o aşamadayken bunu yiyeceğini akıl etmek hani patlıcana da tebelleş olmak ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de olmuşlar çok severim. <gülüyor> ben de severim aynı şekilde. Ihlamur da da aynı şekilde. Yani bir kere hoş kokulu olması şunu söylüyor bize. Ağaç herhangi bir amaçtan dolayı hareket edebilen canlıları kendisine çekiyor. Diyor ki gel gel burada güzel bir şey var. Dünyaya yaygın yine kutuplar haricinde her bölgede var. Sub tropik ve tropik alanlarda Kuzey Yarımköy günü oldukça yaygın, soğuk kısımlarda azalarak gidiyor, tropiklere indikçe azalarak gidiyor. Orta kuşakta yaşayan, 30 kadar türü olan Güzide bir arkadaşımız. Normalde kent içerisinde var olmasıyla yani betonların arasında var olmasıyla alakalı da bir sorun da yok. Aslında biz şehrin içerisinde de ıhlamurlara rastlıyoruz değil mi? Tabii, ıhlamurun seçki yaptığı, seçtiği alanlar insanların şehirleşmesine uygun. Çünkü e işte serin yerleri sever, gölge toleransı yüksektir. Daha aynı zamanda gölge yapar başka canlıların o gölgeden faydalanmasını sağlar. Aynı zamanda böyle çok humuslu, bereketli topraklara ihtiyaç yoktur. Kireçli toprakları sever. Taban suyunun orta orta alt seviyede olduğu, ulaşmanın zor olduğu Kökleriyle ulaşmanın zor olduğu, diğer bitkilerin ulaşamayacağı yerleri sever. Çünkü kök sistemi de şeydir, derine gider. E şimdi bunların hepsini bir araya topladığınız zaman morfolojisi bozulmuş topraklarda yani şehir topraklarında da rahatlıkla yaşayabiliyor. Genel olarak ıhlamur içinde ne var da bizi rahatlatıyor, keyif veriyor aynı zamanda koruyor bir şeyde bir çay olarak? Teknik olarak biliyor muyuz yani ıhlamur ne tür bir beceriye sahip? Ya bir kere şey olduğunu... Biliyoruz. İsim isim vermeye gerek yok ama bir antibiyotik özelliği olduğunu biliyoruz. Bu antibiyotik özelliği kendisini korumakla ilgili bir şey. Kendi varlığını mantarlardan, bakterilerden korumak için bir antibiyotik özelliği var. Ağrı dindirici, ağrı örtücü bir özelliği olduğunu biliyoruz. Yani bu çok yüzyıllar önce keşfedilmiş. Zaten biraz önce konuştuğumuz gibi yapısı, ulu olması, işte barındırdığı efsaneler, güzel kokulu olması ve bunun bir şekilde birilerinin, Deneyip hayatımıza geçirmesiyle binlerce yıldır kullanılıyor. Sağaltma veya keyif amaçlı kullanmanın dışında aslında bir de bizim kültürel dokumuzu da oluşturmuş. Hem Orta Avrupa'da hem de Anadolu'da mesela ıhlamurun bir diğer ağacı Türkçe'ye tam çevirirsek mahkeme ağacı veya mahkeme ıhlamuru diye geçiyor. Eski dönemlerde köydeki anlaşmazlıklarda veya kamunun karar vermesi gerektiği anlaşmazlık konularında mahkemeler ıhlamur ağacının altında Kurulurmuş. O yüzden de buna işte... Ihlamurda görüşürüz. Evet, ıhlamurlar altında diye hatta dizisi falan vardır ya, bilerek mi yaptılar bilmiyorum ama bir mahkeme ağacı, karar verme ağacı olarak geçer. Mesela çayı, normalde kullandığımız o klasik siyah çayı 1930'larda, 40'larda Türkiye'ye getirip bir sanayi bitkisine dönüştürdük. Baya bildiğin, ekonomisi olan bir bitki. Halbuki ıhlamur aslında daha eski, daha bize yaygın falan ama bir sanayi bitkisi gibi yani burası ıhlamur tarlası ya da ben ıhlamur tüccarıyım falan gibi bir karşılığı neredeyse yok. Ihlamur hala daha ağırlıklı bir aktar ürünü gibi görünüyor. Evet yani, yani birçok üründe aynı şeyi görüyoruz. Bunun temel sebebi aslında kolay yetiştirilebilen bir şeydir. Yani tohumlardan, tohumundan üretebiliyorsun. Çok özel şartlar gerektirmiyor. Ama bir ıhlamurun bizim kullandığımız türden ıhlamur çiçeği, tohumu, yaprağı bunları alabilmemiz için çok uzun süre geçmesi gerekiyor. Çay gibi değil. Hem uzun ömürlü hem de erişkinliğe ulaşması böyle toplanabilir yüce hale gelmesi. Nereden baksan 15-20 yıl sürüyor. Bunu kültürleştirmesini mutlaka denemişlerdir birileri. Ama olmuyor. Mesela buna benzer olarak aynı yapıda olan fıstık Çam fıstığının dolmalarda falan çok lezzetli olur. O hala doğadan toplanır. Onu da kültürleştirmek için bir şey yapamadır. Çünkü fıstık, çam fıstığının fıstık verebilmesi için 20 sene falan beklemek gerekiyor. Yani mesela kavak ağaçlarında bunu yatırım olarak yapanları gördüm. Kavak ağacını 20 sene çocuğu düğünü için diye çocuk doğduğunda bir tarlasını, bir toprağını kavaklara ayıran Tabii. aile gördüm. Yani hani böyle yatırım yapan. Ama yine de ıhlamur gibi. Aslında bilinirliği herkese yaygın. Ben bir reklamcı olarak, markacı olarak konuşuyorum bir şeyde. Hani hepimizin evinde var değil mi ıhlamur? Kaçınılmaz bir Tabii şekilde ki. bir şeyde. Belki tüketim sıklığımız daha zayıf. Yani çayı çok daha yüksek oranda tüketiyoruz. Kahveyi ya da çayı. Ama yine de hani çok yüksek bir bilinirlikteki bir ürünün standart bir sanayi ürününe dönüşmemiş olması hala biraz el yordamı toplama falan gibi şeylerle gidiyor olması enteresan. Yani, yani onun zorluklarına bakmak lazım. Benim de Üzerine çok düşündüğüm bir şey değil ama bunu bir kültürleştirip üretim bitkisi haline dönüştürüp bundan faydalanmak muhtemelen maliyetini kurtarmıyor. Çünkü çok uzun süre beklemek gerekiyor. Yani İstanbul'da ümit ana teması ıhlamurları gördüğümüzde tanımamız, Tabii. hatta tanımak yetmez, saygı göstermemiz, ara sıra selam vermemiz gereken ağaçlardan bir tanesi yani, varlığıyla kü beraber. Kültürümüzü oluşturuyor çünkü. Biz evet. farkında değiliz. İnsan kültürümüz hani böyle yukarıdan zembille Gelip birisinin gece lan ben böyle bir kültür yaratayım diye yarattığı bir şey değil. Beraber yaşamakla oluşan bir şey. Ihlamur ağacı dediğinde adamlar oturmuşlar, paleontologlar bile bakmışlar. Mesela 50 milyon yıl öncesine kadar bugünkü bildiğimiz ıhlamurun yapraklarının fosillerini bulabiliyorsun. E mitolojiye bakıyorsun ıhlamur mitolojisi bizim Anadolu topraklarında gelişmiş. Bugünkü Bergama'ya denk gelen bir yerde. Çınar ve Ihlamur'un mitolojisi orada yaratılmış. Hikayesi var. Zeus'la Hera çok şikayet ediyorlar Olympus'ta otururken. Diyorlar ki bu ölümlü manyaklar artık bu parayla değerlerle, ticaretlere o kadar uğraşıyorlar ki bizi unuttular. Bir gidip bakalım diyorlar. Dünyada ne var diyor. İminecek yer olarak da Bergama'yı seçiyorlar. Bergama'ya iniyorlar. Bir bakıyorlar ki Aa, mümbit topraklar, acayip genişmiş tarım enstitüleri, yüksek villalar bilmem neler var. İnsanlar sürekli aldı verdi ticaretle uğraşıyorlar. İhtiyar bir dilenci çift kılığında gidiyor. Kapıyı çalıyor diyor biz çok açız. Meşguliz diyor, kapatıyor. Öbür kapıyı çalıyor, kiler boş diyor, kapatıyor falan. Acayip üzülüyor Zeus da Hera. Köyün dışına çıkıyorlar. Orada böyle küçük bir kulübe görüyorlar. İki tane ihtiyar oturuyor içinde. Hiç bu ticaretle işi şey olmayan. Onlara gidiyorlar. Kapıyı çalıyorlar. Diyorlar biz dilenciyiz, fakiriz, açız. Bayukis ve Filemon. Karı koca bunlar, ihtiyar karı koca. Çok büyük bir izzeti ikramla içeri alıyorlar. İşte Zeus Hera'yı besliyorlar, ellerindeki son yiyecekleri veriyorlar, son odununu yakıyorlar onları memnun ettirmek için. Zeus Hera'nın çok hoşuna gidiyor bu. Ve diyor ki işte biz Zeus ile Hera'yız, bu yaptığınızdan dolayı size bir hediye vermek istiyoruz. Bölgedeki bütün akarsuları o kulübenin yanından geçiriyorlar. Çok mümbit toprak haline getiriyorlar ve orayı bir tapınak haline dönüştürüyorlar. Bu iki kahramanımızı karı koca ile tapınağın koruyucusu olarak atıyorlar. Çok uzun süre yaşıyorlar. Bunlar orada efsaneye göre. Şey diyor kocası, tek bir isteğim var diyor, beni Filamon'dan ayırma. Hep beraber yaşayalım. Ömürleri bitiyor, artık ölüm vakti geliyor. Bir tanesi çınar ağacına dönüşüyor, bir tanesi de ıhlamur ağacına dönüşüyor ve ıhlamur çiçekleri çınar ağacını sarıyor. Böyle bir birliktelik hikayesi. Alt metinde de Sinan Canan'ın da söylediği gibi, karnı doyunca arzda çıkaran insanların içinde bu tür efsanelerin yaratılması gerekiyor. Bergama'da başlayan bu efsane bizim kültürümüzü oluşturuyor. İstanbul'da işte ıhlamur kasrından tutun da bizim kadim Türk müziği enstrümanlarının yapıldığı ağaca kadar saygı duyulan ve altında doğru ve yanlış kararları verilmeye layık görülen bir ağaç haline geliyor. Yüzyıllar boyunca günümüzde de bir şehirli olarak doğru karar vermek istediğimiz bir gün tavsiye ediyorum. Ihlamur ağacının altında bir düşünün bakalım.